Merhabalar. 17-23 Nisan haftasına hoş geldiniz. Evet. Yılın e, en zorlayıcı, en dönüştürücü, en enteresan haftasına merhaba diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hafta Koç burcunun 29 derecesinde hibrit bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulmaya dair zaten çok kapsamlı bir video paylaştım. Ee, onu da yukarıya eklerim veya siz birkaç video öncesinden bulabilirsiniz eğer dinlemediyseniz mutlaka bu videodan sonra o videoyu da dinleyin çünkü haftanın hatta önümüzdeki ayların genel gündemini oluşturan bir tutulma ee, esasında henüz ay düğümleri koç terazi aksına geçmeden önce bizlere 2024 hakkında bir takım sinyaller de veriyor olacak bu tutulma 29 derece gibi kritik bir derecede bulunması ve özel bir tutulma meydana getirmesi, tabii ki bu etkiyi biraz daha yoğun hale getiriyor. Her birimiz aynı oranda etkiler almasak da, özellikle 2004, 2005, 2006, 2014 yıllarını atıfta bulunan bir döngünün tamamlandığı sinyalleri de bu hafta itibariyle verilir. Merkezimizde olacak arkadaşlar o yüzden şöyle bir gidip o yıllara dönüp bakın bakalım hayatınızda neleri bitirdiniz neleri tamamladınız hangi döngüler kapandı hangi döngüler başladı belki de o dönemde başlayan döngülerin artık boyut değiştirmesi bu hafta itibariyle yoğunlaşacaktır tabii ki tutulmaların etkileri haftalık tesir etmiyor aylarca bazen yıllarca hayatımızı etkileyecek olaylar yaşayabiliyoruz ama Tutulmaların enerjileri özellikle kadersel olduğu için bir anda da birçok dinamiğin değiştiğine şahitlik edebiliyoruz. Zaten bunu geçtiğimiz süreçlerde takip edenler bilirler tutulmaların nasıl kadersel tesirlerde bulunduğunu. Bu haftanın en büyük önemi tabii ki bu arkadaşlar Koç burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması. Bununla birlikte bu hafta. Merkür Retrosu da başlıyor. <gülüyor> Boğa burcunda, Merkür de retro harekete başlıyor. Güneş Boğa burcuna geçiyor ve aynı zamanda Güneş Plüton karesi yaşayacağız. Yani gümbür gümbür bir hafta bizleri bekliyor arkadaşlar hemen sırasıyla anlatmaya başlayacağım. Akabinde burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonundan destek olabilir. Beni Instagram hesabımdan, Opikusat Söylece hesabımdan takip ederseniz de çok mutlu olurum dedikten sonra hemen... E, haftanın gündemine başlayalım. Şimdi haftaya ay balık burcunda başlıyoruz arkadaşlar. Hafta başında özellikle 14 Nisan'daki o yoğun enerjiden sonraki buna dair de video paylaşmıştım. Hem satürn ve ay düğümleri arasındaki etkileşim hem venüs satürn karesi arasındaki e, gelelimle e, haftaya başlıyoruz ve ay balık burcuna biraz dalgın olabiliriz. Pazartesi sendromunu üzerimizde fazlasıyla yaşayabiliriz. Ayrıca e, aslında biraz haftaya başladığımızda motivasyonumuz eksik olabilir ve geçtiğimiz haftanın ve önümüzde bizi bekleyen sürecin arasında sıkışmış hissedebiliriz gibi gözüküyor. E, haftanın ilk günlerinde e, tutulma haricinde çok yoğun enerjiler olmayacaktır. E, onlara çok fazla girmeyi tercih etmiyorum bu kadar yoğun gündemler varken. 20 Nisan tarihinde sabah saatlerinde Koç burcunun 29 derecesinde hibrit bir güneş tutulması meydana gelecek. Ee, Tabi burada e, tutulma videosunda sabiyan sembollerini de incelemiştik biliyorsunuz e, oradaki yıldız etkileşimlerini de incelemiştik. Jüpiteryen bir tutulma. Jüpiteryen bir tutulma ne demek arkadaşlar? E, etkisi olması gerekenden daha büyük olacak bir tutulma demek. Yani Jüpiter girdiği alanı büyütür, genişletir, çoğaltır. Buradaki sert etkiler veya pozitif etkiler aynı oranda çoğalacaktır yani olaylar biraz abartılacaktır arkadaşlar ve bununla beraber 29 derece zaten abartının, doyumun sonun geldiği noktadır. Yani zaten orası dolmuştur ve taşmak üzeredir. 29 derecenin zaten sembolizması budur. E, Jüpiter ve 29 derece üstüne üstü koç enerjisiyle beraber e, hepsi harmanlandığında ortaya böyle bir Big Bang etkisi çıkıyor sanki. Yani büyük patlama gibi bir durum ortaya çıkacaktır. E, artık cesaret gösteremediğimiz, bugüne kadar ifade edemediğimiz, kendimizi tuttuğumuz sustuğumuz, biriktir dediğimiz her ne varsa büyük bir çığ gibi patlayabilir bu hafta itibariyle tabii bu e, öfke patlaması şeklinde olabileceği gibi aynı zamanda belki cesaret edemediğimiz konularda özgüven patlaması şeklinde de kendini gösterebilir yani artık ben bu işe giriyorum artık ben bu konuya el atıyorum artık ben kendi şansımı kendimi kovalıyorum artık kaybedecek zamanım yok veya artık sabredecek e, halim yok tahammülüm yok dedirtecek cinsten olayları getirecektir. 29 derece aslında kapanış enerjisidir arkadaşlar. Ve bir şeylerin kapanacağını da gösteriyor bu enerji. Koç burcuyla beraber bir yandan başlatıcı enerji, bir yandan da sonlandırıcı enerji aynı anda aktif olacak. Bu arada sesimden dolayı özür diliyorum biraz gripal enfeksiyon geçirdiğim için sesim çatallı gelebilir ama e, bu heyecanı da yine bu halde de olsa size yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten önemli bir haftaya giriyoruz ve bunu çekmem gerekiyor diye düşündüm. Şimdi tutulma enerjisiyle beraber aslında ortalama 6 aylık ama en yoğun şekilde 3 aylık döngüleri başlatıyoruz veya bitiriyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca akrep boğa aksında tutulmalar yaşadık ve Mayıs ayında tekrar bu aksa tutulmalar devam edecek ee, onun videosunda zaten e, kapsamlı bir şekilde çekeceğim çünkü hem Şubat e, dolunayına hem de 8 Kasım tutulmasına atıfta bulunan bir enerji olacak Mayıs ayında bizi biraz zorlayacak açıkçası ama bu biraz farklı bir enerji arkadaşlar yani bu hafta yaşayacağımız durum çok dalışık da olduğumuz bir durum değil dediğim gibi en son 2014 2005 yıllarında yaşamış olduğumuz enerjiler yani o tarihlerde buna yakın enerjiler vardı. Ve artık yeni bir döngüye giriyoruz koç terazi aksı ile beraber ben ve biz algısını oluşturmaya başlayacağımız yerleşimler söz konusu olacak. E, Tabi burada haritasında Jüpiter'i koç burcunda olan ay düğümleri koç terazi aksında olan e, bunu zaten önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde hangi yıllarda doğanlar özellikle doğum tarihini bilmeyenler açısından daha büyük etkiler alacak. Hangi yıllarda doğanlar bu döngüyü tamamlayacak veya kare açı alacak veyahut desteklenecek bunları tek tek anlatacağım. Ama e, bu hafta gerçekten iz bırakacak bir hafta gibi gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi tutulma videosunda bahsettiğim şeyleri çok fazla anlatarak tekrar düşmek istemiyorum. Mutlaka o videoyu dinleyin. Instagram'a da e, story'e de eklerim linkini arkadaşlar. E, dolayısıyla bu hafta bir şeyleri tamamlıyoruz, kapatıyoruz, bitiriyoruz. Tam anlamıyla bitiriyoruz ve gerekli cesareti, özgüveni abartılı bir şekilde dahi olsa gösteriyoruz ve sonra yeni bir sayfa açmak üzere kendimizi arındırıyoruz gibi bir durum var. Tabi burada koç enerjisi bizi biraz abartılı süreçlere de sevk edebilir. Yani aşırı özgüven, aşırı rahatlık e, aşırı ben yaparımcılıkta e, Süreci biraz zorlaştırabilir Yani önümüzdeki süreci zorlaştırabilir burada Buradaki e, döngü özellikle e, Biraz daha dengeyi sağlamakla Elintili olacaktır ama e, tabii Koç enerjisiyle beraber de bu çok mümkün değil Zaten akrep boğa aksı bizleri ciddi anlamda Zorladı krizler Güney ay düğümü yönünden akrep yönünden e, Sürekli krizler ve kontrol dışı Olaylarla travmalarımızla yüzleşmek Durumunda kaldık e, Ve sahip olduklarımızı e, Görmemiz oldukça zor oldu. Şimdi ise benlik algımızı oluşturmak üzere gelen bir sistem var. Yani ben kimim? Ben bu hayatta niye varım ve ben bu hayattan ne istiyorum? Burada tabii ki kaybetmek istemediğimiz ilişkiler, toksik bağlantılar bize bir şekilde ayak bağı olan mecburiyetlerimizle alakalı ciddi sınavlar vereceğiz. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca birçok ilişki, birçok ortaklık Büyük sınavlardan geçecek açıkçası. Ee, tabii ki buna adapte olabilenler e, bu işten sıyrılacaklardır ama adaptasyon sorunu yaşayanlar veya farklı şekilde gelişenler için ise e, mutlak son e, kaçınılmaz gibi gözüküyor bu döngü içerisinde. Aynı zamanda güney aydınlığı terazi noktasından ee, oldukça kadersel ilişkilerin de önümüzdeki yıl, bu, yıl yıl boyunca konuşulacağını düşünüyorum. Yani çok fazla konuşacağız. Ee, özel olarak da konuşacağız zannediyorum. Ee, ulaşanlar olacaktır. Yani bu etkiyle beraber aslında bu hafta yavaş yavaş e, gündemlerimiz değişiyor arkadaşlar. Cesaret göstermek, kim olduğumuzu bilmek, bu hayattan almak istediğimiz ve bu hayata verebileceklerimizle alakalı bir döngü. Etrafımızdaki bütün ee, diğer dinamiklerden bağımsız olarak ve ee, Jüpiter etkisiyle beraber de bu etki tabii ki bir birimse on birim noktasına gelecek biraz bizi zorlayacak ama birçok harita sahibi açısından da Büyük şanslar var zaten tutulma videosunda bahsettim e, artık bir şeyleri sonuna kadar getirmiş ve bunun için gerçekten çabalamış ama son bir adımın atılmasının önemli olduğu e, hikayelerde özellikle e, bu adım atılacaktır o cesaret gösterilecektir o şans yakalanacaktır Jüpiter koçta zaten söylemiştik. Şansınıza kendiniz yürüyeceksiniz arkadaşlar. Onu kimse size altın tepsiyle sunmayacak. Ve Jüpiter balıktaki gibi soyut alemlerde de gezinmeyeceğiz. Yani biraz daha adım atmak, harekete geçmek, hızlı olmak. Bazen de acele etmek gerekecek demiştik. İşte acele etmeye başlayacağımız hafta bu hafta itibariyle bu tutulma döngüsüyle başlıyor. E, Tabi bir, bir taraftan acele ediyoruz ama Güneş Koç Burcundan çıkıyor. Ve 20 Nisan'da Boğa Burcu'na geçiyor. Yani Güneş Boğa'dayken de. Ee, o yoğun enerjiyi biraz hafifletecek gibi gözüküyor yani tutulmanın hemen ardına Güneş boğa burcuna geçiyor ve e, O yaşanan yoğunluk ve coşkunluk sanki oturulup biraz değerlendiriliyor gibi yani elimizdekilere bakalım Kaybedeceklerimize bakalım ve ona göre harekete geçelim gibi bir durumu da getirebilir Çünkü aynı gün Güneş Plüton karesi yaşanacak arkadaşlar aslında e, 29 derece koç ve tabii ki 0 derece boğa arasında bir fark yok e, Burç etkileri değişiyor olsa da e, aynı orptalar. Dolayısıyla bu tutulmanın plüto ile de karesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani büyük dönüştürücü, yıkıcı, yapılandırıcı ve asla eskisi gibi olmayacak bir döngünün başlaması veya bitmesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Plüton girdiği alanı yıkar ve eski halinden eser bırakmaz ama yeniden inşa etmek için veya farklı bir yapı inşa etmek için de gerekli azmi cesareti ve gücü de verecektir. Böyle bir döngü. Özellikle dediğim gibi e, sabit burçların ilk dereceleri e, ve Öncü burçların son dereceleri buradan yoğun enerji ve etki alacaklar. Zaten dediğim gibi derecelerden de detaylı şekilde bahsetmiştik o videomuzda. Evet haftanın gündemi aslında tutulma döngüsüne ilerlerken tutulmaya eşlik eden sert dinamikler de var. ve Bir taraftan 21 Nisan'da da Merkür retrosu başlıyor. 15 derece boğa burcunda Merkür ve Uranüs. Geçtiğimiz süreçte birbirlerine oldukça yakınlaşmışlardı. Hatta Juno da eşlik etmişti. Burada sürpriz haberler, kadar birlikler, ilişkiler, hak arayışları, adalet arayışları gibi eşitlik ve özellikle ilişkilerdeki alma verme dengesi, mali dengelerle alakalı dinamitlerin ön planda olacağını söylemiştik. İşte burada toparlanamayan meseleler artık Merkür Etrusu ile beraber toparlanacaktır. Özellikle mali konularla ilgili ee, biraz daha durup değerlendirme yapmak gerekiyor. Malum zaten e, dünyanın gidişatı ortada. E, bazen her istediğimizde yapamaz e, durumdayız. Bazen değil aslında, aslında çoğu zaman bunları da düşünmek gerekiyor ve belki Merkür Retrosu ile beraber dediğim gibi durup elimizdeki verileri e, bizden gelecekleri, bize kalacakları hesap etmek için Merkür Retrosu uygun olacaktır. Ama Merkür Boğa burcundayken mali anlamda ciddi yatırımlar yapılmaması gerekiyor. Risk alınmaması gerekiyor. Biraz bizi durduracak bir enerjiden bahsediyoruz. Aslında orada bir frene basacağız gibi gözüküyor. Evet haftanın gündemi bu şekilde ilerliyor. 24 Nisan'da özel bir kavuşum meydana gelecek. Ona dair ayrıca bir video çekerim. Bu haftanın genel etkilerini bu şekilde toparlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen hız kaybetmeden ben burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz kanala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Bu hafta sizin için büyük başlangıçların büyük değişimlerin kadersel etkilerin yoğun olduğu bir hafta olacak. Burcunuzda bir tutulma meydana geliyor. Bu tutulmayla beraber aslında hayatınızın birçok alanında değişimler yapmaya başlayacağınız bir dönem başlıyor sizin için. İlişkiler, ortaklıklar, her türlü yakın temas gözden geçirilecek. Kendinizi keşfetmeye başlayacaksınız, kendinizi tanımaya başlayacaksınız. Aslında o koç burcunun getirdiği özelliği bayağıdır unutmuştunuz. Şimdi tekrar hatırlamaya başlayacaksınız sevgili koç burçları Özellikle 2005 ve 2014 yıllarına şöyle bir geri dönüp bakarsanız o dönemlerde hayatınızda ne gibi değişimler oldu? Benzer etkiler bu hafta itibariyle başlıyor olacaktır. Bununla beraber tabi bu hafta Boğa Burcu'nda Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retrosu'nun ikinci evinizde başlamasıyla beraber özellikle parasal konularda riskler almamaya çalışın bu hafta itibariyle retro bitene kadar. Ancak eski borçlar, hak edişler, hak ettiğiniz ama alamadığınız maddi bir takım edinimler varsa bunlarla alakalı da pozitif etkileşimler olacaktır. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar bu hafta. 12. ayınızda bir tutulma meydana gelecek. Geçtiğimiz bir buçuk yılı boyunca ilişkiler yoluyla büyüdünüz geliştiniz. Şimdi ise bunları sindirme zamanı. İçsel anlamda artık gücünüzü keşfettiniz. Ee, belki bu dönemde çok yoğundunuz. Sağlığınızı ihmal ettiniz. Bunlara odaklanacaksınız. Ee, aslında gönüllü bir inziva sürecine de başlayabilirsiniz ama bu tamamen güç toplamak için olacaktır. Bu hafta aynı zamanda burcunuzda Merkür Retrosu başlıyor. Ee, bu tabii ki sizin biraz daha dikkatli olmak gereken bir süreci işaret ediyor. Söylemleriniz yanlış anlaşılabilir, bazen algılarınız karışabilir, doğru bir ifade veya doğru anlaşılma gibi temalarda zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu noktalara biraz daha temas etmek önemli olacaktır. Dikkat etmek önemli olacaktır daha doğrusu. Önemli görüşmeler, anlaşmalar, sözler, taahhütler noktasında ee, bu haftadan itibaren daha temkinli olunması kıymetli olacaktır. Tabi 12. evinizde meydana gelen güneş tutulması kadersel bir takım başlangıçları fırsatları da getirebilir. Rüyalar sezgiler çok önemli olacaktır. Onları mutlaka dikkate alın derim. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu hafta 11. evinizde meydana gelen tutulmayla beraber hayalleriniz hedefleriniz, sosyal çevreniz Büyük mesaja dair aslında bir takım sinyaller alacaksınız. Büyük şanslar elde edebilirsiniz. Büyük paralar kazanabilirsiniz. Çok güzel bir dostluk söz konusu olabilir bu hafta itibariyle. Aşk hayatınızla alakalı da beklenmedik kadersel gündemler karşınıza çıkabilir sevgili ikizler burçları. Bu hafta aynı zamanda Boğa Burcu'nda Merkür Retrosu başlayacak 12. evinizde. Burada tabi 12. ev gibi bir alanda Merkür Retrosu'nun başlaması bir takım gizli meselelerin tekrar gündeme gelmesi veya burada sizin arkanızdan dönen dolaplar varsa bunların ortaya çıkması gibi temaları tetikleyebilir veya sizin bir şekilde arkaya attığınız ama görmediğiniz konularda rüyalar yoluyla farklı mesajlarla travmalarınız tetikleyebilecek geçmişten gelen insanlar, geçmişten gelen haberler Fazlasıyla kapınızı çalabilir sevgili ikizler burçları. E, bu dönemde bilinçaltı temizliği yapabilirsiniz ama sağlam ve net kararlar almak için çok da uygun bir süreç değil. Zaten yönetici gezegeniniz biliyorsunuz. E, bütün Merkür retrolarından fazlasıyla etkileniyorsunuz. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar bu hafta 10. elinizde meydana gelen tutulmayla beraber geleceğinizle alakalı çok sağlam çok radikal bir değişim sürecine girdiğinizi söyleyebilirim belki de artık önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca yaşanacak olan durumun sinyallerini bu hafta itibariyle alabilirsiniz. Hayatınız belli bir değişime doğru gidiyor. Kadarsal bir dönüm noktasına doğru gidiyor. Kendinizden yana, kariyerinizden yana, geleceğinizden yana tercih yapmanız gerekecek. Geçmiş her ne kadar ayaklarınıza yapışıyor olsa da bir yerde bir fırsatın karşınıza çıkması belki de bunun ilk sinyalleri olacaktır gibi gözüküyor. Boğa burcunda bu hafta aynı zamanda Merkür Retrosu başlayacak. Sizin 11. evinizde. Burada tabi geçmiş ideallerinizi, hedeflerinizi gözden geçirebileceğiniz gibi eski dostlar, eski arkadaşlarla bir araya gelmek, belki onlarla tekrar kavuşmak gibi temalar da ön plana çıkabilir. Ama kariyer hedefleriniz, kariyer gelirlerinizle alakalı bu hafta itibariyle çok net kararlar vermeyin. Bundan önce vermiş olduğunuz kararları gözden geçirmek adına değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. E, bu hafta 9. elinizde meydana gelen güneş tutulmasıyla beraber artık sizin için yeni bir yol açıldığını görmeye başlayacaksınız. Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca birçoğunuz boşandı, iş değiştirdi, işi bıraktı, e, ev değiştirdi, taşındı. Çok büyük değişimler yaşadınız. Şimdi ise artık bunları ruhsal anlamda... E, bir zemine oturtma zamanı ve e, bu bağlamda belki birçoğunuz e, başka bir çevreye gitmek, yurt dışına gitmek, farklı bir şehre gitmek, farklı bir ortam, farklı bir inanç, farklı bir sistemin içine dahil olmak... Gibi temalarla yüzleşiyor. E, bu tabii ki daha soyut anlamda olabileceği gibi e, somut olarak da yeni insanlarla tanışmak, yeni kültürler keşfetmek, yargısal konularla alakalı haberler. E, bununla birlikte e, tabii ki hak ve adaletle alakalı bakışınızın veya hayat görüşünüzün güncellenmeye başlaması gibi temaları da tetikleyebilir. E, bu hafta aynı zamanda e, Merkür Retrosu başlayacak Boğa burcunda ve sizin haritanızın. 10. evinde. Şimdi kariyerle alakalı, gelecekle alakalı e, çok net kararların alınmaması gerekiyor bu hafta itibariyle. Ama geçmişte alınan kararlar gözden geçirilebilir. İş ortamında özellikle otorite konumundaki kişiler, anne, baba, ebeveyn veya patron gibi e, sizin bir şekilde... Üzerinizde etkisi olan kişilerin e, geçmişle alakalı söylemleri canınıza sıkabilir ama bunların çözülmesi gerekiyordur. Yani retrolarda geçmişte kalan meseleler çözülür. Bunlar için fırsatlar yaratılır. O yüzden değerlendirilebilir ama dediğim gibi yeni fikirler için çok da doğru bir zaman olmayacaktır. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili Başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar bu hafta Koç burcunda bir tutulma var ve bu tutulma sizin haritanızın 8 evinde etkili olacak mali konular değer vermek değer almak alma verme dengesi krizlerle mücadele edebilme potansiyeli gibi temalar zaten Önümüzdeki bir buçuk yılın gündemi olacak sevgili başaklar bu süreçte hiçmadığınız yerlerden destekler görebilirsiniz kendi içinizdeki potansiyeli keşfedebilir Belki de kendi gölge yönlerinizle barışabilirsiniz Mali konularla ilgili bir takım fırsatlar çıkabileceği gibi aynı zamanda biraz da dikkat edilmesi gerekebilir. Harcamalar, ödemeler noktasında daha temkinli olması icap edebilir. Çok derin, çok e, kapsayıcı bağlantılarda kurmak adına oldukça enteresan bir süreç olacağını söyleyebilirim burcunda da Merkür Retrosu başlıyor. Ee, bu da 9. evinizde olacak. Özellikle seyahatler noktasına çok dikkatli olun. Yargısal konular, hukuksal konular, dilekçiler, yazışmalar bunun bağlamda özellikle imzalarınıza e, okudum anladım imza şeklindeki e, metinlere karşı daha tedbirli olması gerekiyor sizin adınıza. E, bununla beraber tabii ki e, belki geçmişte kalan bir seyahat gündemi, gezi gündemi veya bir plan program tekrar karşınıza çıkabilir. Bunlar için uygun süreçlerdir ama... Yeni fikirler ve yeni kararlar açısından çok da doğru olmayabilir. Yani bir taşınma gündemi bu dönemde aklınıza gelirse sonrasında pişman olup tekrar dönmek durumunda kalabilirsiniz gibi. Güzel bir hafta olsun diliyorum sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta 7. evinizde bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulmayla beraber önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca ortaklıklarınız, evlilikleriniz, ilişkileriniz, ilişkilerdeki kadersel dönüm noktalarıyla alakalı oldukça enteresan süreçler yaşayacaksınız Burada özellikle tabii ki karşınıza çıkan e, ortak, eş veya ilişki modellemesi her neyse onun da fikirlerini göz önüne almanız gerekecek. Onu da dinlemeniz gerekecek. Bir şekilde uyum sağlamanız gerekecek ki kazançlı çıkabilirsiniz. E, dolayısıyla ilişkilere dair birçok terazi burcunun özellikle bu hafta oldukça enteresan bir döneme girdiğini söyleyebilirim. Ve birçok ilişkide yükselen teraziler için başlayabilir gibi gözüküyor. Bununla beraber e, Merkür Retrosu başlayacak Boğa burcunda. 8. evinizde özellikle parasal konularda geçmiş borçlar, geçmiş gündemler, belki varsa hakedişiniz prim, tazminat gibi bunları tahsil edebileceğiniz ama gözden kaçırdığınız ödemelerle alakalı da belki zorluklar yaşayabileceğiniz bir süreç olabilir. Yani bir şekilde geri dönüşler sağlanacaktır. Çok fazla krizlere çekilmemeye çalışın. Karşı tarafı yanlış anlıyor olabilirsiniz. Özellikle Merkür Retroları'nda bu durum oldukça muhtemel. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar bu hafta koç burcunda bir güneş tutulması yaşanacak ve sizin 6. evinizde etkili olacak. Özellikle iş hayatınızla alakalı çok enteresan kadersel bir fırsat karşınıza çıkabilir. Hayat rutinlerinizin bir anda değiştiğine şahitlik edebilirsiniz bu hafta itibariyle. Tabi mesleki anlamda sorun yaşayan yükselen akrepler varsa önümüzdeki 1,5 yıl boyunca bu alanda bir takım fırsatlar da karşınıza çıkacaktır. Bununla beraber e, Merkür Retrosu başlıyor. Boğa Burcu'nda 7. evinizde etkili olacak. Özellikle ilişkilerle alakalı geçmiş konuları gözden geçirmek adına harika bir fırsat. Ama e, tabi ki eski aşklar tekrar karşınıza çıkabilir. Eski ortaklar e, bir şekilde iletişim kurmaya çalışabilir. O konularda temkinli olması gerekiyor ama halledilmesi gereken meseleler varsa geçmişten kalan. Bunları çözebiliriz. Yeni bir ortaklığa başlamak. Yeni bir fikrin peşinden koşmak veya yeni bir ilişkiyi başlatmak adına pek de uygun süreçler olmayacaktır akrep burçları güzel bir hafta olsun diliyorum sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar ee, bu hafta koç burcunda bir güneş tutulması var bu yıl e, yay burçlarının aşk senesi heyecan senesi diyoruz çünkü geçtiğimiz yıllarda gerçekten çok zorlandılar hatta bazıları iş problemleri sağlık problemleri yaşadı şimdi ise heyecanlanma aktif olma zamanı olacaktır büyük hedefler yeni umutlar yeni planlar işte bu hafta hafta itibariyle başlıyor yay burçları için ee, özellikle çocuk sahibi olma yeni bir aşk erken açma yeni bir projeyi dile getirmek adına harika bir hafta oldukça şanslı olacaksınız şansınızın peşinden gitmeniz gerekiyor ancak bu hafta aynı zamanda altıncılarınızda merkür retrosu başlayacak bu da demek oluyor ki sağlığınıza dikkat edeceksiniz iş ortamında konuştuklarınıza dikkat edeceksiniz aynı zamanda iş değiştirmek Ofis değiştirmek, düzen değişikliğine gitmek gibi temalarınız varsa bunlar önceden planlanmışsa bununla alakalı hamleler yapılabilir ama Merkür retro sürecinde aklınıza gelen fikirler için 2-3 defa daha düşünmek hatta mümkünse retro sürecinin tamamlanmasını beklemek daha yerinde olacaktır. Sevgili yay burçları güzel bir hafta olsun diliyorum sevgiler. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Bu hafta koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Tabi bu tutulma sizin 4. evinizde meydana geleceği için oldukça önemli. Birçoğunuz açısından taşınma, yer değişimi, evlenme, boşanma, aile büyükleri veya aile fertleriyle alakalı önemli gelişmeler, konfor alanında meydana gelebilecek değişimler gibi noktalara temas edebilir. Bununla beraber Boğa Burcu'nda Merkür Retrosunu da bu hafta karşılıyor olacağız ve 5. evinizde özellikle Eski aşkların kapınızı çalacağı bir süreç başlıyor sevgili oğlak burçları sizin adınıza. Eski projeler, eski dostlar, aşklar ve çocuklarla alakalı geçmişte kalan konular tekrar gündeminize gelebilir. Ama eski aşklara fırsat verip vermemek tamamen size kalmış ve yeni bir ilişkiye başlatmak, yeni bir projeye merhaba demek için de Pek uygun süreçler olmayacaktır. Zaten hayatınızla alakalı oldukça kritik bir sürece girerken e, bu noktada kafanızın karışması sizi biraz zorlayacaktır. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Bu hafta koç burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma sizin haritanızın 3. evinde etkili oluyor. Çok sürpriz haberler, kararlar, anlaşmalar, imzalar, belki yeni tanışmalar. Belki araç alımı satımı gibi konular veya kardeşleriniz yakınlarınızla alakalı değişimler ve gelişimler söz konusu olabilir. Tabi bununla beraber aynı zamanda Boğa Burcu'nda Merkür Retrosu başlayacak 4. evimize Yani bir taraftan sizi heyecanlandıran hareketlendiren ve beklemediğiniz gelişmeler olurken bir taraftan da Aile hayatınızla alakalı, evinizle alakalı, belki bebeğinizle alakalı da halledilmesi gereken meseleler olacak gibi gözüküyor. Onları toparlamaya çalışacaksınız, onları çözmeye çalışacaksınız ama ev almak, taşınmak, yeni bir kontrat imzalamak gibi temalarda daha dikkat edilmesi gereken bir süreç olacaktır. Bunlar tabii ki geçmişte alınan kararlarsa toparlanmak için, evi taşımak için, yeni bir düzen inşa etmek için değerlendirilebilir. Ama yeni kararlar için biliyorsunuz zaten Merkür Retrolarına çok da uygun bulmuyoruz. Bakalım ne gibi sürpriz gelişmeler sizi bekliyor olacak. Yorumları yazarsınız. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta Koç burcunda bir güneş tutulması yaşanacak sizin ikinci evinizde. Değerleriniz üzerinden hayatı sorguladığınız bir buçuk yıllık bir süreç başlıyor. Tabi parasal kaynaklar, kazançlarınız ve harcamalarınız da her zamankinden daha önemli olacak. Hiç beklemediğiniz yerlerden kazanç kapıları elde edebilirsiniz. İş arayışı içinde olanlar mutlaka bu haftayı değerlendirsinler veya mevcut işinizi bırakıp başka bir işe geçmek durumunda kalabilirsiniz. Önemli ve kıymetli bir harcamada bu hafta yapabilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda Merkür Retrosu başlıyor 3. evinize. Tabi 3. evde başlaması biraz e, durumu zorlaştırıyor. Algılarımız zaman zaman karışıyor. Ne istediğimizi bilemiyoruz. Kendimizi doğru bir şekilde ifade edemeyebiliyoruz. Yakın çevremizle alakalı sorunlar varsa, geçmiş problemler varsa bunları çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Yine geçmişte kalan bir imza, evrak veya resmi belge ile alakalı gündem varsa bunları çözmek gerekiyor. Ama yeni bir araç alımı, yeni bir imza, yeni bir sözleşme, yeni bir belge gibi gündemler noktasında daha temkinli olması, olması gerekecektir. Yine seyahatler noktasında da dikkat ederseniz yanlış anlaşılmalar, gecikmeler veya aksaklıklardan kurtulmuş olursunuz. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi hepinize